Üstadlıkla konulan Hippies'e merhabalar, bugün Bomb Beach Formatımızda karakterimizi nasıl değiştirebileceğimiz yani yeni çıkardığımız karakterleri nasıl savaşa sokup kullanabileceğimizi göstereceğim. Öncelikle şunu yani savaş timini açmamız lazım bunun için bunu nasıl açacağım muallak mı Tabii ki de değil. Ne yapacaksınız öncelikle şurada mesela 37 yazıyor bak soru üstte ee, oradan sizin 8 seviye olmanız lazım. Ve daha sonra sırasıyla bu şekilde bakayım nerede bizim yükseltilen bir şeyimiz var mı? Yani mesela şurada mı burada bir şey yükseltiriyor? Bunun gibi böyle keşfet diyeceksiniz hepsini sırasıyla açacaksınız. Ee, ve bunu 8. seviyede açmış olacaksınız. Ve sonrasında mesela değiştirmek istediğiniz bir karakterin üstüne tıklıyorsunuz pat diyorsunuz Değişiyor ve karakteri direkt savaşlara girip kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde gayet basit bir yöntem. Bakayım şöyle güzel bir şey. Şunu da buraya koyalım. Tamamdır. Ekip bu şekilde abi. Ne kadar oraları da bir dakikadan kısa bir video oldu. Olsun abisi. Bu arada kanala abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Hayırdır bak 620 abone neredeyiz. Biraz şey olursak yükselirsek güzel olacak. Hadi bakayım sağolcakla kalın. Daha güzel videolar ve aklınıza takılan herhangi bir soru olursa aşağı yorumlara yazın belirtin. Ne bileyim bir şeye yardımcı olmaya çalışırız. Hadi bakalım sağolcakla kalın.